Televizyoner Türkiye'nin Tavsiye haber ile karşınızdayız. Ben Deniz Tarikhaber.com ana haber bülteni başlıyor. Yaklaşık 20-12'ye kadar bu ekranlarda Güneşkan gelişmeleri için Paylaşacağız benim ana haber başlıyor. Sosyal medya kanalımızı şöyle bir tanacak olursak değerli dostlar: Sosyalce Tarikhaber, Pinterest Tarikhaber, Ellam Tarikhaber, TikTok Tarikhaber, Facebook Tarikhaber, LinkedIn Tarikhaber yay tarif tarik haber tam bir tarik haber Instagram'da insan Mehmet tarik haber tedirik tarik haber reddit grant takip etmiş 48 YouTube tarik haber TV ve kelimeler tarik hesaplarıyla yayınlarız diğer sosyal medya kanallarımızda da olursak bir kolay da yayınlayız kolay kanalımız tarik haber TV'den sene ulaşabilirsiniz I'm not bu canlı yayında yayınlayacak hani canlı yayın kadarımız Tarık Haberdik'den bizlere ulaşabiliriz Bir kere yayınlar dostlar like ya kanalımız Tarık Haber TV'den rüzgara ulaşabilirsiniz İşte yayınlayız dostlar. Twitch kanalımız Star Haber TV'den bizlere ulaşabilirsiniz. Twitter'da efendim sohbet adalarına yayındayız dostlar Twitter kanallarımızda bekleniyorsunuz. Popo cami yayında da popo cami uygulamasında da yayınlarız değerli izleyenler oradan da bizi tarih haber olarak takip verebilirsiniz. Ben i̇lk haberimize geçiyoruz değerli dostlar. Derimiz gibi 20.12'ye kadar bu ekranlardayız ve ilk haberimize geçiyoruz. Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk yaşamlı bakan yardımcısı karşıladı değerli izleyenler. CHP'lileri Kılıçdaroğlu'ndan bir ilk geldi. Teknofes'e katıldı değerli izleyenler. CHPK Başkan Kemal Kılıçdaroğlu dünyanın en büyük Havacılık Uzay ve Teknoloji Festivali Teknofest'i ziyaret etti. Daha önce Teknofest'e ziyaret etmeyen Kılıçdaroğlu'nun bir ilki gerçekleştirmiş oldu. Cdp lideri olduğundan belirin. Teknofest'e katıldı. CHP lideri olduğundan belirin. Teknofest'e katıldı. CLP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu dünyanın en büyük havacılığı, uzay ve teknoloji festivali Teknofest'i ziyaret etti. Daha önce Teknofest'i ziyaret etmeyen Kılıçdaroğlu bir ilki gerçekleştirmiş oldu. CLP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Teknofest Karadeniz'i ziyaret etti. Kılıçdaroğlu, Atakum Belediyesi Sanat Merkezi'ni ziyaretinin ardından dünyanın en büyük havacılığı, uzay ve teknoloji festivali Teknofest düzenlendiği Samsun Çarşamba Havalimanı'na geldi. Kılıçlaroğlu'nu Havalimanı'nın VIP girişinde Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır karşıladı. Teknofest'te tarihi anlar. Böyle uçuş görülmedi. Selçuk Bayraktar ikinci pilot koltuğuna oturdu. İlk kez katılıyor. Kılıçlaroğlu, burada bir basın mensubunun, teknofeste ilk defa mı katılıyorsunuz? sorusuna, ilk defa katılıyorum. Evet yanıtını verdi. Kacır ve Kılıçdaroğlu, daha sonra golf aracına binerek etkinliklerin düzenlendiği alana girdi. Alan gayet güzeldi, destek vermek lazım. Alandan ayrılırken gazetecilere açıklama yapan Kemal Kılıçdaroğlu, alan gayet güzeldi. Teknolojiye, bilime yatırım yapmak çok önemli. Bu alanda da üniversitelerin de başarı göstermesi hepimizi mutlu edecek. Burada önemli olan şu, Türkiye teknoloji alanında, Özellikle de savunma sanayi alanında güzel yatırımlar yapıyor. Hepimizin de bu yatırımlara destek vermesi lazım. Bu yatırımlara A partisi B partisi ayrımı yapmak da yanlış. Yapan bizim insanlarımız. Burada çalışanlar. Üniversitelerde okuyan bizim evlatlarımız. Bizim evlatlarımızın yaptığı başarıları kim bölgelemek isteyebilir? Her birimiz bakmalıyız. Ben daha önceden sizin haberiniz yokken iki telgideyken gidip bunları ziyaret ettim. Sizin haberini bile yoktu. Gazeteci olarak haberiniz yoktu. Sadece o firma bu firma değil başka firmalara da baktım. Şu anda İzmir'de Silikon Vadisi'nde yatırım yapan Türk vatandaşları orada bir Silikon Vadisi oluşturma konusunda bir çaba harcıyorlar. Bakan yardımcısına da söyledi. Onlara da destek verin dedi. Sorun Türkiye sorundur. Bunları A Partisi B Partisi şeklinde yaparsanız yanlış olur. Bunun sürekliliğinin olması lazım. Süreklilik bizim açımızdan son derece değerlidir diye konuştu. Ayhan. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Bakan koca koronavirüse yakalandı. Şıkandal paylaşımlar. Tomar Tomar Dolar. Kadınlar ve Silahı. Kılıçları oğlundan ses getirecek uyarı. Sakın sakın sakın yapmayın. En çok aranan haberler. 10 haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 2012'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimizle geçiyoruz. Ege Beşik gibi e, sallandı. Büyüklüğü korkuttu. Bir deprem daha ilk açıklamına geldi değerli izleyenler. Son dakika haberine göre Avat duyurdu. Aydın'da bir deprem daha meydana geldi. Büyüklüğü Ege Beşik gibi sallanıyor değerli izleyenler. Son dakika haberine göre gün içinde peş peşe gerçekleşen ve büyük panik yaratan Ege Denizi'ndeki depremlerin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesine bir deprem daha meydana geldi. Afat depremi büyüklüğünü 4.5 olarak duyuruldu. Kandilli ise 4.7 olarak açıkladı. Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir'de serildi. İşte son dakika haberin detaylı. Haber. Haber. Güncel. Son dakika Afat'ın Aydın'da bir deprem daha. Büyüklüğü. Ege Beşik gibi sallanıyor. Son dakika afad bulundu. Aydın'da bir deprem daha. Büyüklüğü. Ege Beşik gibi sallanıyor. Son dakika haberi, Gün içinde peş peşe gerçekleşen ve büyük panik yaratan Ege Denizindeki depremlerin ardından Aydın'ın Kuşadası ilçesinde bir deprem daha meydana geldi. Afad, depremin büyüklüğünü 4.5 olarak duyururken Kandilli ise 4-47 olarak açıkladı. Deprem Aydın'ın yanı sıra İzmir'de de hissedildi. İşte son dakika deprem haberimin detayları. Son dakika haberi, Ege, saat 12.56'dan beri peş peşe meydana gelen depremlerle sağlanıyor. Son olarak Afal, saat 17.02'de Aydın, Kuşadası'nda 4-5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. 6.70 km derinliğinde gerçekleşen deprem İzmir'de de hissedilirken Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 Derinliğini ise 15.0 gm olarak açıkladı. İşte son dakika deprem haberiyle ilgili tüm detaylar ve Afat'tan yapılan ilk açıklama. İşte depremin gerçekleştiği nokta. Afat'tan ilk açıklama. Afat'tan depremle ilgili yapılan açıklamada Ege denizinde Aydın İli Kuşadası ilçesi açıklarında saat 13'da yaşanan 5,1 büyüklüğündeki depremin ardından 17'de 4,5 büyüklüğünde bir artçı sarsıntı meydana gelmiştir.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 Ağust 31, 2022. Ege Peş Peş'e depremlerle sallandı. Aydın, Kuşadası açıklarında saat 12.56'da meydana gelen 4.7 büyüklüğündeki depremin ardından art arda depremler gerçekleşti. Ege Denizi'ndeki ilk depremden yaklaşık 15 dakika sonra, saat 13.10'da 5 büyüklüğünde ve saat 14.38'de 3.6 büyüklüğünde deprem oldu. 55 Peş yaşanan depremler Ege bölgesi genelinde hissedilirken vatandaşlar kendilerini sokaklara attı. Deprem sonrası bazı şehirlerde elektrik kesintileri olduğu belirtildi. Son dakika, İzmir ve Aydın ışık gibi sallanıyor. Ege denizindeki depremin ardından vatandaşlar kendini sokağa attı çok fena sallandı. Naci Görür sebebini açıkladı. Yerbilimci profesör Doktor Naci Görür depremin ardından sosyal medya hesabından bir açıklamada bulundu. Görür Kuşadası güneyinde 4 ve 5 mertebelerinde depremler oluyor. Aynı yerde oldukları için kimileri artçı olabilir. Elen Yayı ile Ministrabort Faison'un etkileşimin sonucu Anadolu Leyhası üzerindeki Ege bölgesinde gerilmeler artıyor ve bu da ilgili ufaklı depremlere neden oluyor ifadelerini kullandı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Ana haber bürtelimiz devam ediyor yaklaşık 20.12'ye kadar ve diğer haberlerimize geçiyoruz. Uyarıların ardından çok kuvvetli geldi. Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü. Karayla deniz birleşti değerli izleyenler. Yolcuların dolu olanlar yaşadığı uyarıların ardından çok kuvvetli geldi. Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü. Bursa'da karayla deniz birleşti. Bursa'da meteoroloji ve afadın peş peşe uyarıların ardından sağnak yağış etkili oldu. Anden bastırmasıyla seri dönüştü. Art arda gök gürültülü yaşanırken, şimşekler çakarken Bursa Şehir Otobüs Terminali'nde Yıldırım düştü. Yıldırım sonucu çatı çökerken sağanak yağış ve Yıldırım tebebiyle yolcular zor anlar yaşadı. Panik anları kameralara ambiyan yansıdı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Öte yandan şehirde fırtınan eleyle ağaçlar yıkıldı. Yollar göle döndü ve trafikte aksaklık yaşandı. Haber. Haber. Günceli. Yolcuların korku dolu anları, uyarıların ardından çok kuvvetli geldi. Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, Bursa'da karayla deniz birleşti. Yolcuların korku dolu anları, uyarıların ardından çok kuvvetli geldi. Otobüs terminaline yıldırım düştü, çatı çöktü, Bursa'da karayla deniz birleşti. Bursa'da meteoroloji ve AFAD'ın peş peşe uyarılarının ardından sağanak yağış etkili oldu. Aniden bastırmasıyla sele dönüştü. Art arda gök gürültüsü yaşanırken ve şimşekler çakarken Bursa şehirleri arası otobüs terminaline yıldırım vurdu. Yıldırım sonucu çatı çökerken sağanak yağış ve yıldırım sebebiyle yolcular zor anlar yaşadı. Panik anları kameralara anbean yansıdı. Bölgeye ekipler sevk edildi. Öte yandan şehirde fırtına nedeniyle ağaçlar yıkıldı, yollar göle döndü ve trafikte aksaklık yaşandı. Mursa'da meteoroloji ve Afad'ın çok kuvvetli yağış beklendiği yönündeki uyarılarının ardından sağanak şehirde etkili oldu. Afad'ın uyarısında sel, yıldırım, dolu ve hortum gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği belirtilmişti. Kuvvetli yağış, kentte felakete yol açtı. Bursa'daki şehirler arası otobüs terminaline yıldırım düştü. sebebiyle karayla deniz birleşti. İşte otobüs terminalinden görüntüler, yolcuların panik anları ve Bursa'daki selde yaşananlar. Bursa'da yıldırım düşen otobüs terminalinden görüntüler. Meteoroloji ve Afad'ın yoğun yağış ve fırtına uyarısının ardından yoğun yağış önce şehrin batısında ve kuzeyinde etkili oldu. Bursa şehirler arası otobüs terminalinde yoğun yağış sebebiyle yolcular dışarı çıkamadı. Yıldırım düşmesiyle birlikte terminalin çatısı kısmen çöktü. Yaralı bulunduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda 112 ekibi sevk edildi. Polis telsizlerinden yaralı olmadığı bildiriliyor. Öte yandan terminale yıldırım düşme anı, yolcuların kaçışması ve yaşanan panikleriyle ilgili muhabiri tarafından saniye saniye görüntülendi. Tedbir alan güvenlik görevlileri vatandaşları güvenli bölgeye yönlendirdi. Ayrıca yoğun yağış sebebiyle merkez Mühüfer ve Osman Gazi ilçelerinde caddeler göle döndü. etkili olacağı ifade ediliyor. Sağanak, Mudanya'da da hayatı felç etti. Diğer yandan Bursa'da Sağanak Yağış ve Sel Mudanya'da da hayatı felç etti. Sel suları otomobilleri sürükledi, karayla deniz birleşti. Gümrük'te sel sularında kalan sürücünün imdadına ise polisler yetişti. Özellikle Halitpaşa Paşa ve Ömer Bey mahallesi Sağanak Yağış'tan etkilendi. Mudanya'da ana caddelerde sular altında kaldı. Alipbaşı mahallesinde sel suları sebebiyle karaya deniz birleşti. Bazı otomobiller de sel sularında sürüklenerek hasar gördü. Muzik, itfaiye ve afad ekipleri ihbarlar üzerine tıkanan gölgeleri açmak ve mahsur kalanlara yardım etmek için seferber oldu. İlçede herhangi bir yaralanma ya da can kaybının olmadı, maddi hasar bulunduğu bildirildi. 71 kilogram yağmur düştü. Birçok noktada taşkınlar olurken, çok sayıda araç da sele kapılılarak sürüklendi. Araçların sele kapıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Araçların sele kapıldığı anlar, çevredekiler tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Kısa süre içerisinde harekete geçerek hasar tespit çalışmalarına başlayan Mudanya Belediyesi'ne bağlı ekipler, temizlik çalışması yapıyor. yapıyorlar. <gülüyor> D.A. Afak'tan açıklama geldi. Yıldırım düşen otobüs terminali ile ilgili Afak'tan da bir açıklama geldi. Açıklamada Bursa'nın Mudanya ve Osman Gazi ilçeleri başta olmak üzere il genelinde aşırı yağışlar yaşanmıştır denildi. Açıklamanın devamında ise Osman Gazi ilçesinde bulunan Bursa Otogarı'na yıldırım düşmesi sonucunda çatının bir kısmını Can kaybı ve yaralanma yaşanmamıştır. Gelişmeleri takip ediyoruz itibeleri kullanırdıç. Terminal havadan görüntülendi. Çatısı çöken şehirler arası otobüs terminalinin son hali bro havadan görüntülendi. Çatısı çöken şehirler arası otobüs terminalinin görüntüleri facianın boyutu gözler önüne serdi. da çakan çimşekler Yalova'dan böyle görüldü. Mudanya fırtına, dolu ve sert felaketini yaşarken, bu çakan çimşekler Yalova armutlu sahilinden görüldü. Bazı vatandaşlar ise o anları ölümsüzleştirmek için fotoğraf çektiler. En çok aranan haberler iletişim, Yardım Üyelik Gizlilik Anaver ürtelemeniz devam ediyor yaklaşık 20 kadar değerlisi yer. ve diğer e, haberimize geçiyoruz efendim ''Hiçbir yerde yok'' diyerek son anket sonuçlarını paylaştığı en yakın rakibine iki buçuk kat fark atıyor değerli izleyenler. ''Hiçbir yerde yok'' diyerek duyurdu. Son seçim anketinin sonuçlarından ses getirecek rakamlar geldi. En yakın rakibiyle arasındaki fark dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken kamuoyu tarafından meraklı takip seçim anketlerinin çarpışı sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor. AK Parti'nin masasındaki anketlerin sonuçları belli oldu. AK Parti ARGE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen yaptıkları seçim anketlerinde birinci sırada çıktıklarını belirterek yer aldıkları oy aralığında açıkladı ve yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum dedi. Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oy oranıyla ilgili de çarpışa açıklamı yaptı. Haber. Haber. Politika. Hiçbir yerde yok diyerek duyulduk. Son seçim anketi sonuçlarından ses getirecek rakamlar. En yakın rakibiyle arasındaki fark dikkat çekti. Hiçbir yerde yok diyerek söylüyor. Son seçim anketi sonuçlarından ses getirecek rakamlar. En yakın rakibiyle arasındaki fark dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı seçimleri yaklaşırken kamuoyu tarafından merakla takip edilen seçim anketlerinden çarpıcı sonuçlar ortaya çıkmaya devam ediyor. AK Parti'nin masasındaki anketlerin sonuçları da gayet oldu. AK Parti ARGE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, yaptırdıkları seçim anketlerinde birinci sırada çıktıklarını belirterek yer aldıkları oy aralığını da açıkladı ve yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum dedi. Şen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ol oranıyla ilgili de çarpıcı açıklama yaptı. Önümüzdeki yıl gerçekleşecek Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili siyasi partiler çalışmalarını hızlandırdı. Araştırma şirketleri de halkın nabzını yoklayarak seçimlere dair kamuoyu yoklamalarını sürdürüyor. AK Parti ARGE ve Eğitim Başkanı Mustafa Şen, pek çok anket yaptırdıklarını ifade ederek AK Parti'nin oy oranı hakkında bir tanesi 36 küsur buluyor, bir tanesi 37, diğeri de 37 küsur buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız diye konuştu. Şen, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın oy oranına değinirken ise 45 en yakın oy alıyor. En yakınındakine 2 25 kat fark atıyor dedi. Öte yandan, Şen, anketlerde yeni bir modelleme yaptırdığını ve hiçbir yerde olmadığını dile getirdi. Yukarı ilerleyecek. Mustafa Şen, A Haber'de katıldığı bir programda, yaptırdıkları anketlere ilişkin açıklamalar yaptı. AK Parti'nin birinci sırada çıktığını belirten Şen, şu ifadeleri kullandı. Pek çok anket yaptırıyoruz. Aslında ben oran vermem ama bir tanesi 36 küsur buluyor, bir tanesi 37, diğeri de 37 küsur buluyor. Bu sıralar 36-38 aralığındayız. Bunun yukarıya doğru ilerleyeceğini düşünüyorum. Yeni bir modelleme. Şen, ekonomide yeni tedbirler alındığını ve bu yolla enflasyonun düşmesi ve fiyat istikrarı sağlanması halinde o oranlarının yükseleceği fikrini belirterek şunları söyledi. Cumhur İttifakı oylarını biraz daha yükseltecek. Ben ayrıca bir şey daha yaptırıyorum. Sadece ekonomik verileri kullanarak, vatandaşa siyasete bir şey sunuyorum. Ekonometrik verilerle bir analiz yaptırıyorum. Siyasi sorun yok. Yeni bir modelleme bu ve hiçbir yerde yok. İlginç bir şekilde seçim sonuçlarını olduğu gibi veriyor. O da Aralık ayını gösteriyor. Altılı masadaki genel başkanların da oyları çıkıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın anketlerde birinci sırada yer aldığını belirten Şen, şöyle konuştu. "En yakınındakine iki Altılımsa'daki genel başkanların da oyları çıkıyor. Küçük küçük yüzde 1-2. Ana sayfaya dönmek için tuttuyiniz. Bakan koca koronavirüse yakalandı. Kılıçlı Anoğlu'ndan ses getirecek uyarı. Sakın sakın sakın yapmayın. Odeyn yakalanmıştı. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık e, 20-12'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bu transfer çok konuşulur, Miralem Piyanik aslan oluyor. İşte teklif detayları değerli izleyenler. Bu transfer çok konuşulur çünkü Piyanik aslan oluyor. İşte transferin detayları. Son dakikabine göre Galatasaray Kadınçı'nı yaptığı 8 tak takviye ile güçlendirenin 8'e çalışmalarına hız kesmeyen devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı kırmızı kurmaylar için Fransa'dan oldukça kaç çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre daha önce süperte Beşiktaş forması giymiş olan e, Miralem mirarem Piy için Galatasaray sahip devrede işte deta spor spor Galatasaray bu transfer çok konuşulur yani Aslan oluyor işte transferin detayları bu transfer çok konuşulur yani Aslan oluyor işte transferin detayları son dakika Galatasaray kadrosunu yaptığı 8 takmiye ile güçlendirirken, 8 Eylül'e kadar sürecek olan transfer tescil sezonu öncesi çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Birçok isimle görüşme halinde olan sarı kırmızılı kurmaylar için Fransa'dan oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. Buna göre daha önce Süper Lig'de Beşiktaş kurması bilmiş olan Miralem Piscanic için Galatasaray devrede. İşte detaylar. Miralem Piscanic Yeni sezonda Okan Buruk ile şampiyonluk şarkıları söylemek isteyen Galatasaray'da transfer harekatı hız kesmeden devam ediyor. Sarı Kırmızılılar şu ana kadar kadrosuna Abdülkerim Bardakçık, Kazımcan Karataş, Sergio Oliveira, Leo Seferovic, Fredrik Miltzöö, Torreira ve Mertens isimlerini katarken temaslarını da sürdürüyor. Okan Buruk geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada takıma takviyelerin yapılacağının sinyallerini verirken, Fransız basınından oldukça konuşulacak bir iddia ortaya atıldı. Canlıc için ilk temas. Fransız basınından mediaflot Marseille Fulgün haberine göre, daha önce Süper Lig'de Beşiktaş'ta kiralık olarak forma giyen ve bonsai bulunduğu kulüp olan Barcelona'ya geri dönen 32 yaşındaki tecrübeli oyuncu Miralen Planec için Galatasaray bastırıyor. Dönüş ihtimali güçlü. Kariyerine İspanyol devi Barcelona'da devam etmesi beklenmeyen tecrübeli futbolcu için nice, Marsilya ve Alnastrı gibi kulüpleri yazılırken, Fransız basının Galatasaray'ın oyuncu için kulübü Barcelona ile temasa geçtiğini ve oyuncuyu ikna ettiğini yazdı. Ayrıca haberde Panic'in Türkiye'ye dönüş ihtimalinin oldukça güçlü olduğunun da altı çizildi. 324 mesaj geldi. Panic'i kadrosuna katmak istediği iddia edilen Alnastrı'da da başkan Musalli Al Muammar kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparken, uyandım ve telefonuma 324 mesaj geldi. Yemin ederim, Barcelona ile ne bir temasımız var ve yemin ederim planet konusunda hiçbir ilgimiz yok. Takımımız takviyeleri yaptı. Sözleşmelerimiz teknik raporlara dayanıyor ifade edip. Planici kadrosuna katmak istediği iddia edilen Alnastır'da da başkan Musaibi Almuammar kendisine ait Twitter hesabından açıklama yaparken, uyandım ve telefonuma 324 mesaj geldi. Yemin ederim Barcelona ile ne bir temasımız var ve yemin ederim planil konusunda hiçbir ilgimiz yok. Takımımız takviyeleri yaptı. Sözleşmelerimiz teknik raporlara dayanıyor ifadelerini kullandı. Juventus istemiyor. Ötü yandan, Yakın dönemde Miralem Canic'in tekrar Juventus'a geri dönmek istediği yönünde haberler alırken, Serie A devinin taraftarları Bosnalı oyuncu için sert tepkiler göstermişti. 32 yaşındaki oyuncu geçtiğimiz sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 4 asist yaptı. En çok aranan haberler, iletişim, yardım. Ama haber bültenimiz devam ediyor. Yaklaşık 20.12'ye kadar bu ekranlardayız değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. İkinci pilot koltuğuna oturdu. Tarihe geçen anlar yaşanı. Böylesi ilk kez yapıldı. Değerli izleyenler. Tenofest'te tarih anlar yaşanı. Böyle uçuş görülmedi. Selçuk Bayraktar ikinci pilot koltuğuna oturdu. Büyük bilgiyle devam eden Teknofest'in ikinci gününü heyecanlanlara sahne oldu. Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda oturduğu Hürkuş, insansız hava aracı Akıncı ile birlikte Samsun semalarında uçtu. Teknofest yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar test uçuş sonrası yaptığı aşılamada, harbette ilk kez biri insana diğer insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirdiğini söyledi. Hader, haber, Müce abi. Teknofest'te tarihi anlar. Böyle uçuş görülmedi. Selçuk Bayraktar ikinci pilot koltuğuna oturdu. Teknofest'te tarihi anlar. Böyle uçuş görülmedi. Selçuk Bayraktar ikinci pilot koltuğuna oturdu. Büyük bir ilgiyle devam eden Teknofest'in ikinci günü, heyecanlı anlara sahne oldu. Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot koltuğunda oturduğu Gürkuş, insansız hava aracı Akıncı ile birlikte Samsun semalarında uçtu. Teknofest yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar test uçuşu sonrası yaptığı açıklamada, tarihte ilk kez biri insanlı diğeri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirildiğini söyledi. Teknofest Karadeniz'in ikinci gününde tarihe geçen anlar yaşandı. Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot olduğu bir kuş, bakımcı ihya ile birlikte Karadeniz semalarında boy gösterdi. Bayraktar yaptığı açıklamada bunun, tarihte bir ilk olduğunu ifade etti. Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı, T3 Vakfı, Hidya Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından düzenlenen Teknofest Karadeniz, Samsun Çarşamba Havalimanı'nda dün başladı. Bu yıl beşincisi düzenlenen festivale, bölge halkı da yoğun ilgi gösterdi. Yerli üretimin ön plana çıktığı festivalde, Türkiye'nin havacılık ve uzay sanayisi, savunma sanayisinde yerli ve milli üretimi yapılan insansız savaş araçlarıyla helikopter ve jet sergilendi. Festivalde ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarının yerli üretim ürünleri de katılımcılar tarafından incelendi. Selçuk Bayraktar ikinci pilot koltuğuna oturdu. Teknofest Karadeniz'deki etkinlikler kapsamında test pilotu Murat Özbala ile Teknofest yönetim kurulu başkanı Selçuk Bayraktar'ın ikinci pilot kurumdaki Hürkuş, insansız hava aracı akıncı ile Samsun semalarında kol uçuşu gerçekleştirdi. Selçuk Bayraktar uçuş sırasında Hürkuş'un telsizinden seslenerek, Kısım tam bağımsız Türkiye dedi. Tarihe geçen uçuş büyük bir merak ve heyecanla takip edilen uçuş sonrası konuşan Selçuk Baytak da, tarihte olmayan bir güldü. İlk defa biri insanlı biri insansız iki uçakla uçuş gerçekleştirildi. Türk mühendislerinin marifetleri sergilendi. İnsanlı ve insansız uçaklarının beraber hareket etmesi açısından da ayrı bir gösteri oldu dedi. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. İlk 16 16'larını hedef almışlardı. Yunanistan'ın provokatif hamlesi... Ama haber bir devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20 kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Bakan koca konur yakalandı değerli izleyenler son dakika haberi göre Sağlık Bakanı Fardin koca konur yakalandığını duyurdu. Yakın arkadaşlarımın arasına olacağım dedi. Son dakika haberine göre... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bakan Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yakında arkadaşlarımın arasında olacağı müfarelerini kullandı. Haber. Haber. Politika. Son dakika, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım. Son dakika, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirüse yakalandığını duyurdu. Yakın... Son dakika Sağlık Bakanı Fahrettin Koca koronavirise yakalandığını duyurdu. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım. Son dakika haberine göre Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüse yakalandığını duyurdu. Bakan Koca sosyal medyadan yaptığı paylaşımda yakında arkadaşlarının arasında olacağını ifadelerini kullandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Coyun 19 testin 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum sağlıkta beyaz reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım. Covil 19 testim 5 gün önce pozitif çıktı. Salgınla mücadele kadar önemli bulduğum sağlıkta beyaz reform çalışmalarını online toplantılarla sürdürüyorum. Yakında arkadaşlarımın arasında olacağım. Doktor Fahrettin Koca, Fahrettin Koca, August 31, 2022. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. CHP lideri Kılıçları olundan biridir. Teknofest'e katıldı. Ana haber bültenimiz devam ediyor ya değerli dostlar yaklaşık 20 ye ye kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Kimse beklemiyordu ve dev kulüp resmen satıldı. Son dakika haberi göre Terliya Seriayı geçimiz sene şampiyon olarak tamamlayan kükürt kulüp Milan, 1.2 milyar Euro karşılığında. RedBird Capital Partners'a satıldığını resmi olarak duyurdu. İtalyan ekibinden yaptığı açıklamaya göre satın alma işlemlerinin tamamlandığı ifade ediliyor işe detaylar. Kimse beklemiyordu. Dün kulüp resmen satıldı. Son dakika. İtalya Serie A'yı geçtiğimiz sene şampiyon olarak tamamlayan köklü kulüp Milan, 1 1.2 milyar euro karşılığında RedBird Capital Partners'a satıldığını resmi olarak duyurdu. İtalyan ekibinden yapılan açıklamada, satın alma işlemlerinin tamamlandığı ifade edildi. İşte detaylar. Milan'dan yapılan açıklamada, 123 yıldır futbolda mücadele eden bir klübün şampiyonlukta artık eş anlamlı olduğu hatırlatılırken kazanılan şampiyonluklar hatırlatıldı. Dünyada zirvede olacak. Sportif ve ticari çıkarlara uygun bir anlaşmanın yapıldığı bildirilirken, bir kurucusu ve yönetici ortağı Diary Jardinari'nin açıklamalarına yer verildi. Yer Ücardinale, bizim Milan için vizyonumuz açık. Yetenekli oyuncularımızı, teknik direktörlerimizi ve çalışanlarımızı sahada başarıya ulaşmaları için destekleyeceğiz ve taraftarlarımızın bu tarihi kulübün olağanüstü deneyimlerini paylaşmasına izin vereceğiz. Milan, Avrupa ve Dünya futbolunda zirvedeki yerinde olacak. Küresel spor ve medya ağımızı, analitik uzmanlığımızı, Stadyum gelişmelerindeki performansınızı ve diğer detayları tek bir derece ulaştırmak için kullanacağız ifadelerini kullandı. Devlerle aynı portföyde. Bu arada Milan'ın Fenay Sports grup portföyüne eklendiği ve bu portföyde Limer Duvure, Boston Redsor, TULUS gibi ekiplerin de olduğunu hatırlatıldı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Olan, efsane futbolcu kadının gösterimi. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar yaklaşık 20-12'e kadar ve diğer haberimize geçiyoruz. Açılmayan 2000 2000 zarf var değerli izleyenler. Dudak uçuladan takı takıldı. 2000 20 kişi katıldı aşiret gününde dudak uçuladan takı takıldı. Damada da durakçuklattı. Ertuş yaşı üreti Şeref İskender Ertuş'un torunu, iş adamı Talat Ertuş'un, oğlu Çetin Ertuş'a 4.250.000 TL iş insanı Muhutat Caner'in kızı Kader Caner'e ise 5 kilo altın takıldı. 7.000 kişinin katılığı, katılımı sağladığı düğünde açılmayan 2.000 adet zarfın olduğu belirtildi. Öder. haber, Geç alın. 7 bin kişi katıldı. Aşımet Müğlünde dudak uçuklatan takı. Damada 4 milyon 250 bin TL, geline 5 kilo altın. 7 bin kişi katıldı. Aşımet Müğlünde dudak uçuklatan takı. Damada 4 milyon 250 bin TL, geline 5 kilo altın. Van'da düzenlenen Aşımet Müğlünde takılan takılar adeta dudak uçucukları. Erçoşu Aşımet'in şerefan lideri İskender Erçuşun torunu. Bu iş adamı Talat Ertuş'un oğlu Çetin Ertuş'a 4 milyon 250 bin TL, bu iş insanı Caneri, kızı Kader Caner'e ise 5 kilo altın takıldı. 7 bin kişinin katılım sağladığı düğünde açılmayan 2 bin adet zarfın olduğu belirtildi. Vanda Ertuş'a aşireti Şerefan lideri İskender Ertuş'un torunu, bu Baş hayvanın kesildiği düğünde damada 4 milyon 250 bin ile açılmayan 2000 adet zarp, yelini ise 5 kilo altın takıldı. 7 ası kişi katıldı. 7000 kişinin katılım sağladığı düğünde aşiret liderleri, kanaat önderleri, büyük adamları, sinir toplum kuruluşu temsilcileri ve vatandaşlar yer aldı. Gelen müzik eşliğinde halayların çekildiği düğün töreni gecenin geç saatine kadar devam etti. İyiylar. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Konserden dönüyorlardı. Ana haber ülkemiz devam ediyor. Yaklaşık 20-12'ye kadar değerli dostlar ve diğer haberimize geçiyoruz. Hastaneye kaldırılmıştı. Kötü haber geldi. Yüzüne devin sopayla vurdular değerli izleyenler. Barcelona'nın boycusu Pierre-Emerick Amradi'nin evi soyulmuştu. Yıldız futbolcunun çayınası kırılmış değerli izleyenler. İspanyal devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Pere de Emmerich en evi silahlı hırsızlar tarafından soyulmuştu. Hırsızların silahlı futbolcu ve içine tehdit ettiği bazı bir bulunduğu kasayı zorla açtırıp içindekileri aldıktan sonra kaçtığı anlaşıp aktarılmıştı. Yüzüne demir sopayla vurulan ve Gabonlu futbolcu olay sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Amorcanın aldığı darbe sonrasında çenesinin kırıldığı ortaya çıktı. Sıfır, sıfır, İspanya. Barcelona'nın golcüsü Kier ve Emelijalı bamyandığın evi soyulmuştu. Yıldız futbolcunun çenesi kırılmış. Barcelona'nın golcüsü Kier ve Emelijalı bamyandığın evi soyulmuştu. Yıldız futbolcunun çenesi kırılmış. İspanya'da Liga Devi Barcelona'nın yıldız futbolcusu Kier ve Emelijalı evi Silahlı hırsızlar tarafından soyulmuştu. Hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarılmıştı. Yüzüne demir sopayla vurulan Gabonlu futbolcu, olay sonrasında hastaneye kaldırılmıştı. Alubameyang'ın aldığı darbe sonrasında çenesinin kırıldığı ortaya çıktı. İspanya'nın Barcelona takımında oynayan Pierre Emerick Alubameyang'ın evinde silahı soygun olmuştu. Katalan basınında yer alan haberde, 33 yaşındaki Alabama evinin silahı 4 kişi tarafından soyulduğu bildirilmişti. Gece yarısı soyuldu. Futbolcu ve ailesinin evde olduğu sırada, 2 gün önce gece yarısı saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda, yüz maskeleriyle bahçeden eve giren hırsızların silahla futbolcuyu ve eşini tehdit ettiği, bazı mücevherlerin bulunduğu kasayı zorla açtırıp, içindekileri aldıktan sonra kaçtığı aktarılmıştı elleri bağlı şekilde bir saat yerde kaldılar. Rajbir Radyosuk, polis kaynaklarına dayanarak verdiği haberde, demir bir sopayla çenesine vurulan alubameyang ve eşinin ellerinin bağlandığı ve yaklaşık bir saat yerde kaldıkları kaydedilmişti. Alubameyang'ın çenesi kırılmış. Yüzüne demir sopayla vurulan alubameyang'ın çenesinin kırıldığı ve bu durumdan ötürü sahalardan bir ay boyunca uzak kalacağı ifade edildi. El Periyodico gazetesi de, Yaklaşık iki ay önce aynı eve yeni hırsızların girdiğini ancak Aubameyang ve ailesinin o sırada evde olmadıklarını yazdı. İspanya'da futbolcuların evine hırsız bilme vakaları geçmişte de yaşanmış, Barcelona'da futbolculardan Zordia Alba, Kevin Boatengil de evleri soyulmuştu. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Aubameyang'ı darbedip evini soydular. G Saray'da ikinci Falcao krizi. 10 milyon euro havaya uçtu. Trabzonspor Galatasaray maçında ilginç olay. Taraftarlar sinirden çıldırdı. En çok aranan haberler. İletişim. Yardım. Yenik. Gizlilik politikası. Yasal uyarı. Cesc. Son dakika haber. Son dakika haber. Ana haber bültenimiz devam ediyor değerli dostlar. Yaklaşık 20.12'ye kadar bu ekranlarda isveti yer haberimize geçiyoruz. Bu gün videosunda bu gün ikinci Balkız vakası sosyal medyada gündem oldu. Böyle görüntülendi değerli izleyenler. Armudu fazla kaçıranın sincap baygınlık geçirdi. Akıllara Balkız geldi. Geçmiş haftaları Türkiye'nin gündemine oturan fazla bal ayının sarhoş halleri herkesi güldürmüştü. Sosyal medyaya yer alan görüntülerde yine bir sarhoşluk vakası gerçekleşti. Sevgi Sincap fazla armut yemekten baygındı. Haber, haber, İlginç haberler. Armudu fazla kaçıran sincap baygınlık geçirdi. Akıllara balkız geldi. Armudu fazla kaçıran sincap baygınlık geçirdi. Akıllara balkız geldi. Geçtiğimiz haftalarda Türkiye'nin gündemine oturan fazla bal yiyen ayının sarboş halleri herkesi güldürmüştü. Sosyal medyada yer alan görüntülerde yine bir sarboşluk vakası gerçekleşti. Sevimli sincap fazla armut yemekten bayıldı. Görüntülerde, ev sahibi tarafından kayda alınan bir sincabın bahçeye bırakılan kabın içindeki meyveleri yediği anlar yer aldı. Fazla yediği fermante olan armutlar sincapı sarboş yaptı. Sevimli sincapın görüntüleri akıllara gündem olan ayı getirdi. Adeta bayılacak gibi olan sincap dengede durmakta güçlük çekerken derin derin nefes aldı. O anlar kameraya böyle yansıdı. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. Metro'da mıydı? Mide... Ana haber verkelimiz... ...dayız ve diğer haberimize geçiyoruz. Yunanistan'ın skandal hamilesine ABD'nin açıklama geldi, EGB, Doğu Akdeniz'de düşmanca taciz yapıldı değerli izleyenler. Türk F-16'larını hedef almışlardı Yunanistan'ın provokatif hamlesine AB'den açıklama geldi, Yunanistan'ın ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleşen Türk jetlerini, Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiyle taciz etmişti. AB Dışarı Bakanlığından Yunanistan'ın bu provokatif hamlesine ilişkin bir açıklama geldi. Abirleşme sırasında tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet edilir. Haber, haber, güncel. Türk ve 16 hedef almışlardı. Yunanistan'ın provokatif hamlesini Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama. Türk ve 16larını hedef almışlardı. Yunanistan'ın provokatif hamlesini Amerika Birleşik Devletleri'nden açıklama. Yunanistan. Ege ve Doğu Akdeniz'de görev uçuşu gerçekleştiren Türk jetlerini Rus yapımı S-300 hava savunma sistemiyle taciz etmişti. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından Yunanistan'ın bu provokatif hamlesine ilişkin bir açıklama geldi. Amerika Birleşik Devletleri açıklamasında tarafları tansiyonu daha da artıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet etti. Yunanistan geçtiğimiz günlerde Ege ve Doğu Akdeniz'deki skandallarına bir yenisini daha eklemişti. Türk jetleri görev uçuşu gerçekleştirirken Yunan unsurları tarafından tacize uğramış. Türk T-16'larına Yunan S-300 hava savunma sistemi tarafından radar kılıcı atılmıştı. Yunanistan provokatif hamlesiyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından açıklama geldi. İşte detaylar. Anlaşmazlıkları diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Amerika Birleşik Devletleri Dışişleri Bakanlığından isminin açıklanmasını istemeyen bir yetkili. A muhabirinin sorusu üzerine, Yunanistan'ın Ege ve Doğu Akdeniz'deki provokasyonuna ilişkin açıklamada bulundu. Söz konusu durumdan haberdar olduklarını belirten yetkili, NATO müttefiklerimiz Yunanistan ve Türkiye'yi bölgede barış ve güvenliği korumak için birlikte çalışmaya ve anlaşmazlıklarını diplomatik yollarla çözmeye davet etmeyi sürdürüyoruz. Tüm tarafları, tansiyonu daha da arttıracak söylemler ve eylemlerden kaçınmaya davet ediyoruz ifadelerini kullandı. Yunanistan'ın S-300 füze sisteminden Türk jetlerine taciz. Akdeniz'de uluslararası hava sahasında görev uçuşlarını gerçekleştiren Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı F-16'la, 23 Ağustos'ta Girit adasında konuşulu Yunanistan'a ait Rus yapımı S-300 hava savunma sistemi tarafından taciz edilmişti. S-300 sistemine ait hedef takip ve füze güdüm radarı Rodos adası batısında 10.000 fiyat itifada görev uçuşundaki F-16'ın yerden havaya füze kilidi atılmıştı. Yunan askeri yetkilileri ise NATO angajman kurallarında düşmanca hareket olarak nitelendirilen söz konusu davranışı inkar yolunu seçmişti. Milli Savunma Bakanlığı'nın, Yunanistan'ın Türk jetlerine yönelik tacizinin radar kayıtlarını, NATO Genel Sekreterliği ve İttifak Üyesi ülkelerin savunma bakanlıklarına göndermeye hazırlandığı öğrenilmişti. Aa. Ana sayfaya dönmek için tıklayınız. AK Parti Gençlik Kolları İlçe Başkanı Hakan Korkmaz, polis memurunu darbetmişti.